Hala tabii ki çok sıcak, özellikle sıcak olacak ki birbirini toplaması lazım ama zor peyniri yiyecekseniz hiç bu, bu işlemi yapmanıza gerek yok. Direkt tabağınıza koyup yiyebilirsiniz. Bunu yapınca ne kadar bekleyecek? Sabaha kadar bir gece mutlaka beklemesi gerekiyor. Oda sıcaklığında da olabilir, serim yerde de olabilir. Alt Bakın gördüğünüz gibi çıkar. hala peynir altı suyumuz çıkıyor. İşlemimiz bitti sanırım. Evet, evet işlemimiz bitti. Unasabiliyoruz ya da bu şekilde kıvırıp ağzını üstüne ağır evet, bir şey koyabiliyoruz. Evet, evet. Sonra oda sıcaklığında sabahı evet, kadar bekletiyoruz. Evet. E olunca zaten kesit göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tülpent gibi bir bez demiştik biliyorsunuz bunun içinde sabaha kadar durdu şimdi içinden çıkarıyoruz üzerine biz tabi ağırlık koyduk e, suyu iyice alta çıksın diye sabaha kadar durdu bakın Gördüğünüz gibi renginiye bu şekilde sarımtırak derseniz ile beraber yaptığımız için almadan kaymağını yaptığımız için bu şekilde gördüğünüz gibi peynirimiz meydana geldi arkadaşlar